Evet Arkadaşlar Bugün Aloe Vera sabunu yapacağız Bu sabun içerisinde 150 gram insan cevizi yağı 50 gram Hint yağı 50 gram SİHA yağı 750 gram Zeytin yağı Toplam 1 kilo üzerinde Çalışma yapacağız Sodium hidroksis olarak %5 düşüm yaptık 134.71 gram sodyum hidroksit kullanacağız kullanacağımız sıvı oranında 330 gram şimdi daha önce biz bunu hazırladık çünkü hindistan cevize yağı ve hint yağı katı yağlar bunu biraz ısıda eritmemiz gerekiyor aloe vera ile aynı zamanda blenderda ufattık daha sonra Şurada görüldüğü üzere bunu ispan ceviz yağıyla karıştırdık diğer ise zeytinyağını ve diğer adlarını söylediğim malzemelerle birlikte karıştırdık bunu en sonunda kullanacağım bir de buna ilave edin ayrıca 130 gram süt ilave edeceğiz keçi sütüne Daha önce biz kosyemizi ayarlamıştık. Şu anda ısı derecesi 34 derece. Daha önce hazırladığımız yağları kaba boş atıyoruz abibera jelimiz yapraklarından beraber yapıldığı için dibe çökmüş onda. Şurada dikkat edilirsen hidroksitte bazı kalıntılar var. Bunun kullandığımız yağlara temas etmemesi için su geçen geçiriyoruz. Yavaş yavaş yağın içerisine konsiyu boşaltıyoruz. Hesaplama yaparken altın hesap oranları dediğimiz her şeyi millimetrelik ölçüsü içerisinde ayarlamalar yapıyoruz. Amaçımız cilde yaralı ve insan sağlığına faydalı sabunlar üretmek. Bir den keçi sütü sabunu, e, pardon keçi sütümüz vardı. 30 gram keçi sütünü de ilave ediyoruz. Tabunlaşma sağlanıncaya kadar blenderden yapıyoruz. O kadar süre hız almayalım diye şu anda karışımaya devam ediyorum.